Arkadaşlar bugün sizlerle beraber tek bloktan Skyblown final bölümünü ile karşınızdayım arkadaşlar Evet arkadaşlar maalesef tek blok final yapıyor arkadaşlar bunun hemen nedenini sizlere hızlı bir şekilde açıklayacağım arkadaşlar Hızlı bir şekilde hemen açıklıyorum arkadaşlar artık ee, tek blok sıkıcı bir hal olmaya başladı ve sıkıcı bir hal olmaya başladığı için bizde baliset ee, diziniz Dizi diyorum pardon serinin sona gelmek zorunda kaldık zaten artık bayağı geniştik bayağı bir alanları büyüttük ee, Bu arada büyüdü burayı da Videodan önce e, yapmıştım Bunu da buradan böyle söyleyelim haberiniz olsun evet tamam Hemen açıklamamızı yaptık ee, Hemen açıklamamızı yaptık ve finalimizi Hemen finalde konularımızı hemen Hızlı, hızlı işleyelim şimdi arkadaşlar ben video öncesi Böyle çok genişlettiğim için, yani ön tarafı genişlettiğim için, şimdi ön tarafı yani çok fazla yapmak istemiyorum. Ee, o yüzden de biz e, biraz arka tarafı e, büyüteceğiz. Arka tarafı ben biraz büyüttüm. Çok büyütmedim ama biraz büyüttüm. Ee, i̇ki tane şuradan bir canavar geldi. Ee, hemen bunları e, öldürelim tamam. Çok güzel tamam tek attım. Bunu ana narvadırı yanlışlıkla altımdaki şeyi kırıyordum. Ucuz yırttım arkadaşlar. Ee, tamam bunları böyle kır, kır kır kır kır yap. Tamam çok güzel. Ee, evet. Allah bir gidemedik ya. Ben çok ona üzüldüm. Aslında konu var arkadaşlar ama ee, artık çok sıktığı için bu serideki mevzular işte bilmem neler. Çok sıktığı için maalesef ben artık serinin sona gelmek istedim. Bu arada ee, geçen böyle bir. Kut çıkmıştı arkadaşlar geçen bölümde yani video kut çıkmıştı o ne, hemen evcil değiştirdik Ya hemen buraya şey yaptık evet Şimdi ben diğer tarafı büyütmek istiyorum Bu arada arkadaşlar videoların gelmeme sebebi şu yüzden de gündür video gelmiyor hem video çekim yok e Hem de Çok fazla Teknolog oynayasım yok neyse e Ben buraları Çoğu yeri video dışı yaptım tabii ki buraya da yerleştim mesela geçen videoda bir tam Şurada bitirmiştik Ben buradan Buraya kadar getirdim Daha da üstüne getirmeye devam edeceğiz ee, Evet i̇kinci, ikinci dakikada çok hızlı hızlı bir ilerlediğimizi düşünüyorum Tamam çok iyi ya Aşırı güzel Şimdi Buralarda böyle bir şey yapalım Güzel Tamam çok iyi Şimdi ee, Bizim Ha, blok varmış tamam blok kırmaya çok gerek yok ya arkadaşlar zaten sıkılabilirsiniz bu arada benim karnımda çok feci e, durumda e, acıkmış hemen onu da bir değerlendirmemiz lazım her zaman olduğu gibi tabii ki de şu e, şey atacağız sandığımızı atacağız ananlar var mıydı saniye hemen at sandığı zaten bu arkadaşı da bir eşya sildiği için buna fazla bir ihtiyaçımız yok odunumuz zaten deli gibi var ama atmak istemiyorum tamam odunumuz üzerimizde dursun çok iyi ya aşırı güzel evet şimdi dur ben niye bunu buraya koydum lan ben niye bunu buraya koydum şimdi şuradan shift tuşuna bir basalım tamam çok iyi şuraya iki tane ekleyeceğiz buraya böyle bir ekleme yapacağız tamam ııııııı ee, tahta yapalım ya tahta yapalım bu kadar tahta var yani boş boşuna durmasın koyalım yani biraz bir halta yani boş boşuna ııııı ee, durmasın olduğu yerde ee, dediğim gibi arkadaşlar Artık çok sıkmaya başladığı için Bu diziyi bitirmek istedim. Aslında ilerleyen bölümde bitirecekti yani 13. bölümde ya 14'te pardon 14'te 15'te bitirecekti arkadaşlar Eee ama bitirmek istedim yani Çok uzadı artık bayağı uzadı artık Tek long bir Küçükte yani Anladınız siz orada ne dediğimi Tamam şimdi bir de akşam olmuş Buraları kazarken dikkat etmemiz lazım Her an her şey çıkabilir, her an her şey olabilir. Tamam. Arkadaş deli gibi şey çıkıyor ya. Kemtuz oh, o güzel, güzel, güzel ha. Evet. Ama müthiş, müthiş, müthiş. Bu ne lan? Ooo oteşli iksiri Güzel o yeni hükümet geliyor çok güzel <gülüyor> Evet Uzun zaman sonra tekrar bir yeni hükümet geldi Video dışı kasılmama rağmen Anani Arvadini, Lan Nogli. Abey aboo Abey aboo Bu nedir ya Oraya gitmeysem beni Feci deşerler Valla beni feci Arkadaşlar ya Ben şimdi bunları nasıl yeneceğim Hemen bir tercüme ikisiri vurmam lazım Lan creeper olması alayını ağlatırdım da Creeper var işte Creeper var Köpek köpek köpek yok Gitme en gitme gitme Gitme Çok feci Şah yaptık ya Bir saniye dur Barışçılığı alacağım arkadaşlar Çok zor çünkü yani Ya ben o kadar kişinin içinden nasıl geçeyim abicim kadar alan yapmışız patlar matlar. o yüzden hemen parçalanmak istiyorum videonun sözü çünkü creeper patlayacak creeper patlayınca pat 5 dakika 5 dakika şey döşeme neudorun ismi kırılan blokların sandığım bilmem nenin döşemesi yani hiç uğraşmaya gerek yok arkadaşlar alanımızı büyüteceğiz zaten eee alanı, alanımızı büyüteceğimiz için çok fazla bir sıkıntı göremiyorum ben burada Hadi yeni ütümet bekliyorum seni kuçu. Burada benim de kazma gitmek üzereymiş Hemen yeni bir ee, kazma patlatalım. Evet yeni yerimiz maşallah çok güzel bir şekilde açıldı. Yeni güzel bloklar çıktı arkadaşlar. Evet bak geçen geçen senede finalde hep böyle olmuş demek ki final yapınca hep benim kaderimdi. Bu not dili arkadaş yani nasıl bir şeydir ya geçen sene de böyle olmuştu Hatırlar mısın geçen sene izleyenler bilir Bu arada arkadaşlar e, Bu seri bitti diye üzülmeyin e, seriye Üçüncü sezon olabilir Eğer yeni bir harita hale çıkarsa Ve bilgisayar inşallah açarsa Tabii ki e, Çekmeyi düşünüyorum arkadaşlar Hem 1.17'deki özellikleri de görürüz Çok güzel olur Evet bayağı yeni bir bloklarla yer açıldı arkadaşlar. Ee, bu videoda yani çok fazla uzun tutmamaya çalışacağım. 10-12-15 dakika civarlarında yapmayı düşünüyorum. Onun dışında yeni bir kazma yapmamız lazım cidden. Çünkü kazmanın anası Arva'da ağladı. Ama yapmamıza gerek yok zaten final bölümündeyiz ya. Bence yapmamıza gerek yok tamam. Şimdi gidelim arkadaşlar ee, ben biraz da şu tarafları yani şu, şuradaki tarafları büyüteceğim Ondan sonra o tarafları büyüttükten sonra e, biraz da ön yeri yapacağım ondan sonra ön taraf yaptıktan sonra biraz da burayı ve finalin son yerinde de ön taraf yapmayı düşünüyorum Evet on. ön tarafta yapacağız çok güzel olur ya manyak olur evet şimdi hemen hızlı hızlı bir şekilde Bunları yerleştirelim Hızlı hızlı konuşmaya başlayalım hemen Çok hızlı konuşmam lazım Çünkü sıkılabiliyorsunuz Ben sizin sıkılmanızı istemiyorum O yüzden Hemen şöyle bir hızlı hızlı bir şekilde Böyle böyle böyle böyle böyle böyle böyle böyle böyle böyle böyle böyle yapalım Tamam İlk yeri bitirdik çok güzel şimdi ikinci yeri yapalım Tamam çok güzel Buralarda hemen böyle döşelim yapalım hemen hepsini koyalım Çok güzel Çok güzel çok güzel çok güzel çok güzel çok güzel çok güzel Fıstık gibi ilerliyor ya Valla Üzerine tereyağı sür Yok lan Fıstığın üzerine Fıstığın yanında ne gider şimdi söylerdim de <gülüyor> Youtube'dayız <gülüyor> Valla onlar anladı yani Fıstığın yanında ne gideceğini Şimdi Tamam ee, da bunu koyalım Bunu da buraya koyalım Süper süper Evet Tamam çok iyi çok iyi Stik gibi Bu arada dokuzuncu dakikaya gelmişiz Hemen Şurayı biraz daha büyütelim Ulan çok bir sarfşirasyon geldi ama hafşırmıyorum Hop Analar Ne da ne oluyor lan, lan oluyor? Oğlum ne yaptınız lan siz dım, dım. Doğru arkadaşlar şurayı da büyüttüm bak buralarda yaptım buraya da göstereyim size video dışı Sadece orayı yapmadım yani ee, Ön tarafı yapmadım Video dışı şurayı buralarda biraz genişlettim ama yani burayı arka tarafı çok fazla genişletemedim genellikle ben ön tarafı biraz genişlettim çünkü Yani hep biz arkaya arkaya yaptığımız için Eee hep sıkıntı oluyordu Şimdi biraz daha biz kazma yapalım kazalım o güzel Güzel güzel güzel güzel güzel. kazma GC olmak üzere biliyorum. Farkındayım. Son dakikaya kadar değerlendirme yapacağım ya bu şeyleri. Aşağıları. Tamam, şimdi kaç tane şeyden verdi bize? 21 tane. Ama biraz daha kazalım abicim. Tamam, biraz daha. Tamam, bu kadar yeter. Evet. Şimdi Tamam, bunlar biz chest'imize koyalım. Tamam, çok iyi. Şimdi... Bizim elmasların olduğu nerede? Evet. Şimdi bizim bu kadar elmasımız var. Çok güzel. Şimdi ben ee, bir tane ne yapmak istiyorum sizce? Tabii bunu yapmak için bizim şey, ihtiyacımız var. Tamam, çok iyi. Evet, şimdi... Ee, buradan bir çubuk bulmamız lazım çubuk. Gerçi çubuğun nasıl yapıldığını biliyorum da. Tamam. Şu nasıl yapıldığını biliyorum da işte yapmak istemiyorum. Eee tamam. Şöyle bir yeni bir kazma patlattık arkadaşlar. Eskisini at böyle. Tamam çok iyi. Şimdi. Eee biraz da ben set çekmek istiyorum. Güzel bir şöyle bir setimiz olsun. Değil mi? Güzel bir setimiz olsun. Efsane bir şey olsun. Eee pantolon evet bir tane pantolon olmalı. Ve son olarak da. Ee, ayakkabı Neyse şöyle yapılıyordu değil Bir saniye. Bu kaslan. Biz ne yapmadık? Bir saniye dur. Biz neleri yapmadık? At bir şey. Şunu atalım. Çubuk geldi. Dur bir şey daha atalım. Bunu da at. Bunu da at. Tamam. He. Şimdi bunu giyelim. Bunu giyelim. Bunu giyelim. Tekrar bu geldi. Bizim pantolonla ihtiyacımız var şimdi. Eee evet burada Pardon bot dedim Çok üzüllerim Şimdi bunu da giyelim arkadaşlar Bal tamam Şimdi Kemik tozunu bir zamanki gibi Buraya koyuyoruz Beyaz bayayı olduğu gibi her zamanki gibi testimize koyuyoruz Bunu da Nereye koyabiliriz tamam böyle iyi ya Şimdi ee, şu de böyle bir birleştirelim Eski kazmamızı atalım Süper e, kemiğimizi sandığımıza koyalım. Kemiğimizi sandığımıza koyduk. Tamam. Çok iyi. Demerimizde nereye koyabiliriz? Burada yer yok galiba. Dur. Bakayım. Tamam buraya koy gitsin işte ya. Evet. Şimdi şu gereksiz sandıkları atmak istiyorum. Onun üzerine e, elmasları falan koymak istiyorum. Elmasları, lapistir, bunları falan koymak istiyorum. İbit. Biti biti biti biti. Tamam çok iyi ya Gereksiz tamam neyse Şimdi Biraz daha ben ön tarafı büyüteceğim Hatta kapanışı Arka taraftan mı yapsak? Aynı arka tarafı da Burayı bayağı büyüttük ya biz en arka tarafı yapalım ya. en, iyisi, en iyisi Arka taraf canları ya Camelon Evet Sesini niye şimdi ben böyle yaptım vallahi anlamadım gitti. Aha çok iyi. Fıstık gibi ya. Maşallah maşallah bayağı büyüttük burayı. Evet. Şimdi ee, üzerimize blok var mı? Yok. Ne yapmamız gerekiyor? Tabii ki de gidip blok kazmamız gerekiyor. Evet. Lan ne oluyor? bu bunun ne çıkıyor Vay oğlum finalden önce niye çıkmıyorsun ya şimdi bunu kullanamadım ben Vay üzüldüm ya onu kullanamayacağım ben şimdi ne yapacağız ne yapacağım Recep Kır kır kır kır kır. Bu arada arkadaşlar o baya bir dakika artmaya başladı hemen burada bir enerji artışı olmalı vakitten tasarruf yapmamız lazım hemen buradan çünkü siz sıkılabilirsiniz ee, sıkılmasanız ben bunu yani finali ben bir buçuk saat yapmayı falan düşündüm aslında ama yani sıkılırsınız yani illaki bir yerden sonra bir sıkıntı patlaması olur o yüzden de ee, süreyi bayağı bir kısa yapacağım bölüm yani final bölümünde en fazla bir taş patlasa 16-17 dakika 18 dakika falan olacak veya 20 dakika ama e, bir saati 30 dakikayı 35 dakikayı görmez şimdi ön tarafı güzelce büyüttük bal gibi büyüttük şimdi burayı da biraz büyütelim, güzel güzel yapalım ilit tam bal gibi şunu da buradan böyle tahtamızı böyle maşallah burayı da böyle bir güzel bir şekilde bitirelim son iki tane bir yer yapacağım ondan sonra kapanışı da ön tarafta yapacağız tamam bu son alanımız arkadaşlar Son aldığımız burayı bitirdikten sonra yani burayı komple bitirdikten sonra biraz da ön tarafı yapacağım. Ön tarafı da yaptıktan sonra finalimize geleceğiz. Ee, Kader isterdi ki Ne giderim, gidelim giderim, ee, bütün konuları işleyip bitirelim. Ama ee, siz sıkılabilirsiniz. Yani sizin sıkılmamak, sıkılmamanız için ee, tüm konuları işlemedik maalesef. Yani aslında Devam etme olasılığı var mıydı vardı aslında yani 15-20'ye kadar giderdi o Fakat ben de artık yani çok fazla Tek blok çekmek istemiyorum bir de sizin de sıkıldığınızı düşünürsek Bence Bu kadar yeter çünkü hep Aynı bir mevzu yani şöyle bir şey düşün Eee Nasıl diyeyim Arka sokakları mesela Şimdi Tabi arka sokakları vardır Seven vardır ama illaki arka sokaklarda bir yerden yani bir sıkılan vardır şimdi arka sokaları 16 sezon olduğunu düşünelim tamam 16 sezon değil mi 16 sezonda illaki siz bir yerde sıkılmışsınızdır o yüzden de e, bizde konuyu çok fazla uzatmadan bölüm sayısını çok fazla uzatmadan e, bitirmek istiyorum Zaten üzülmeyen arkadaşlar yani, bunu üzülmeye gerek yok. Üzülen arkadaşlar için diyorum. Tabii üzülen varsa ee, gelecek sene bunun 3. sezonunu oynayacağız zaten. Bunda buradan müjdesini vereyim eğer çıkarsa tabii oynayacağız. Hatta çıktığını duyduğum gibi indirip oynayacağım. Ha belki üçüncü üç sezonu duyarım. Benim ne zaman duyacağım belli olmaz. Evet neyse. Baya boş konuştum. Gerçekten soruya bakmayın. Ee, final bölümümüzün burada sonuna geldik arkadaşlar. Ee, daha fazla tek bloktan Skyblock için bu desteği size bir Gerçek. Final bölümüne bir 30 like bekliyorum arkadaşlar. Sizce 30 like gelir mi? Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.